Merhaba Işıl Hanım, bugün nasılsınız? İyiyim, teşekkürler sizler. Bizler de çok iyiyiz. Yine takipçilerimizden gelen bazı sorularımız var. Bir takipçimizin sorusu. Evde doğru cilt bakımı yapmanın sırları nelerdir? Hangi ürünü, ne zaman kullanmalıyız? Öncelikle cilt bakımımızı sabah ve akşam olarak ikiye ayırmalıyız. Akşam rutinimizde cildimizi temizledikten sonra miseler su ile derinlemesine bir temizlik yapıp tonik, serum ve nemlendiricilerimizi kullanabiliriz. Sabah rutinimizde ise cildimizin su ile temizlenmesi, miseler su ile de tekrar arındırılması sonrasında uygun serum, nemlendirici ve son olarak da güneş koruyucu kullanımı önemlidir. Günlük yaşantımızda kullandığımız nemlendiricinin güneş koruyucu içermesi ise rutinimizi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle de güneş koruyucu içeren nemlendiricilerin kullanılmasını önemlidir diyorum